Roma'dan San Luigi dei Francesi'deyiz. Piazza Navona'dan iki blok ötedeyiz. İçeri girer girmez tütsü kokusunu hissettim. İnsanlar buraya diğerlerinden daha fazla ilgi duyuyorlar. Şapelin önünde kalabalık bir insan grubu var. Sunağ'ın yanında sola doğru Son şapel. Klasik bir barok chapelle. Çok güzel ve farklı mermerlerle renklendirilmiş. Asıl ilgiyi Caravaggio'nun tabloları görüyor. Bir seferde 20-30 kişi fotoğraf çekiyor. Bu üç tablodan en meşru olanı en solda kalıyor. O yüzden biraz yamuk bir açıyla bakıyoruz. Bunun için yukarı bakıyoruz. Aziz Matthew'un çağrılışını konu eden bir resim için karanlık ortam tasviri çok garip. Ama şefel oldukça süslü ve güzel. Farklı da. Bu resmin adı Calling of Saint Matthew. Yani Aziz Matthew'un çağrılışı. İsa en sağdaki uzun genç figür. Üzerine düşen haleyi açıkça görebiliyoruz. Aziz Peter'ın eşiğinde ortama girdiği görülüyor. Küçük bir ışık aşağı doğru süzülüyor ve neredeyse tuvali çaprazdan ikiye ayırıyor diyebiliriz. Ve dikkatimizi kendisini işaret eden Aziz Matthew'a çekiyor. ''Ben mi?'' diye soruyor İsa'ya. ''Beni mi gösteriyorsun?'' Çok kuşkulu gözüküyor değil mi? Şapkasında beyaz tüy olan figür olan biteni fark etmiş gibi. Başka kimse fark etmiyor. Diğer figürler para sayıyorlar. Çünkü Aziz Matthew bir vergi tahsildarı. Bu olağanüstü ruhani olay yaşanırken insanlar sıradan günlük işlerine devam ediyorlar. Bu belki biraz rahatsız edici, biraz da bencilici. Bu resim ruhani, fiziksel ve duygusal olanın bir karışımı. Caravaggio İsa'yı nasıl aydınlatmış bakın. Gölge İsa'nın gözünün tam altına denk geliyor. Böylelikle şakaklar ve boyun ışık almış oluyor. İsa'nın fizikselliği vurgulanmış oluyor, bu inananların yaşadığı dünya. Bizim kiliselerde yarattığımız cennet gibi bir yer değil, dışarıdaki gerçek dünya. İnsanlar para kazanıyorlar, kendilerine güzel giysiler almışlar, dünyevi insanlar. Ama bir yandan da barok sanatında çok karşılaştığımız bir şey oluyor. Gerçekle ruhaniyinin birleşmesi, ruhani bir olay. Matthew'un ortada olduğu resimden bahsedelim. Havarilerden biri melekler tarafından esinlenip İncil yazıyor. Bu çok rastladığımız bir sahne. Ama Caravaggio'nun tablosunda bu çok kutsal bir olay gibi gözükmüyor. Sanki bir editör yazarını hırpalıyormuş gibi duruyor. Sanki melek ona bir şeyler hatırlatıyor. Yazması gerekenleri dikte ediyor gibi. Bunu da unutma, şunu da şöyle yaz. Matthew da arkasına dönüp bakıyor. Sanki tamam tamam anladım yazıyorum der gibi. Ama renkler mükemmel. Kıyafetindeki turuncuya ve altın rengine bayıldım. Ayrıca tuvalde bu kadar boş alan olması da ilgimi çekiyor. Figürlerin hareketleri için o kadar çok yer bırakmış ki, özellikle meleğin buna çok ihtiyacı var. Matthew'un o kadar ihtiyacı yok. Ama onu bir saldırı altındaymış gibi algılamamız bu alan yüzünden. Etrafındaki boş alan ve meleğin örtüsünün sarkması yüzünden. Kısaltılmış tirseğinin dışarı çıkması çok hoş. Bedenin hareketi tamamıyla anlaşılmış ve bu hareket psikolojisini tamamen yansıtıyor. Hiçbir şey idealleştirilmemiş, her şey gerçek. Ayaklarına kadar her şey gerçekçi.